Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi bu videomuzda da paralelkenarın son testini, ikinci konu testini çözüyoruz, gömüyoruz ve bitiriyoruz artık paralelkenarı. Şöyle odaklanmamızı bir ayarlayalım. Evet, bakalım ilk sorumuz ne diyor dostlar? Bir paralelkenarmış DF. F ya, orası oraya eşit burası buraya eşit e de 30 vermiş buna göre x nedir diye bir soru soruyor. Bakın hemen şuradan bir paralel doğru çizeceğim dostlarım. Bu paralel doğru şuradaki Adana, Denizli, Edirne, Bursa yamuğunun orta tabanı oldu yanı ikiye böldüğü için. Dolayısıyla bu taraftan da bir ikiye bölme işlemi yapacak. Yani EB'yi 2'ye bölecek. 30'du EB. 15 buraya yazdım. Üst tarafı da 15 olacak. Hatta şuraya 15-X yazdım arkadaşlar. Sonra. Şimdi şunlara 2K. 2K. Şuraya da 4K dersem. Yamuğun orta tabanını şöyle buluyorduk. Alt tabanla üst tabanı topla 2'ye böl. 4 ile 2'yi topla 6. 2'ye böl. böl. 3K'da buraya yazdım. Ve bakın son olarak şuradaki kelebek üçgenimi göreceğim dostlar. İşte bu kelebek üçgen sayesinde de soruyu çözmüş olacağız inşallah. Hadi başlayalım. 2 bölü 3'tür kelebeklerin oranı. Eşit olacak. X bölü 15 eksi X'e. X bölü 15 eksi X. Hemen içleri çarpıyorum. 3X eşittir. 30 eksi 2x oluyor. 5x eşittir 30. X eşittir 6. Geldi sorumun cevabı. Geçtim iki numaraya. ABCD paralelkenar. 18 ve 6 var. Buna göre x kaçtır diyor dostlar. Şimdi şuradaki açı ortaydan hemen Z kuralını yapalım. Şurası da noktalı açıdır diyelim. Dolayısıyla bu bir ikizkenar üçgendir. X X yazdım. Buraya 18 eksi x'imizi yazdık. Şurası 18 ise bu tarafta 18 olacağı için. Yine burası x ise şu karşıya da x yazalım. Bir de şunu gördük. Bakın şu z harfinden şuranın da 90 derece olduğunu söyleyeyim. Artık şu üçgen pisagor bağıntısı yapılarak x bulunur. Tabii ki hemen pisagor yapmadan önce özel bir dik üçgen mi diye kontrol edelim. Bakın 6 var. 6, 8, 10 olabilir mi diye bir bakalım bu durumda x'in 10 olması lazım hipotenüsümüz 10 burası 10 ise 18-10'dan burada 8 yapıyor mu yapıyor o zaman 6-8 10'u sağlıyor demek ki x'imiz 11'imdir dedim 3 numaralı sorumuz oranlar var bir yazalım fg diyor fg dc'nin bilmem nesi fg dc'nin yarısı yani DC'ye ben 2k dersem FG k olacak. AB 3, EB 2 katıymış arkadaşlarım. Bakın AB'ye bir 3'ün katı bir şey diyorum. DC'ye de 2'nin katı bir şey diyeceğim. O zaman ikisinin ortak katı olan 6k diyelim biz bu DC'ye. Şimdi burası 6k olsun. O zaman AB de 6k'dır diyeceğiz ve yerleştirelim şimdi. DC 6K ise FG bunun yarısıdır 3K Şuraya 3K yazalım Bakın burası 6K'ydı unutmayın Tabii ki burası da 6K Şimdi AB'ye 6K dediysem 2 çarpı 6K'dan 12K eşittir 3 tane EB O zaman EB ne olacak 4K Demek ki şurası da 2K Ve son olarak şu kelebeği göreceğiz 3'e 4 oranı var Şurası 3 A ise şu x dediğimiz yer 4a olacak. Ve toplam 7a'yı bize 70 olarak vermiş arkadaşlarım. 7a 70 ise a dediğimiz şey 10. 4a'yı soruyor 40'ı paketledim hemen. Ve geçtim bir sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Çok klasik bir soru. Benzerlik sorusu arkadaşlarım. Bakın paralel kenarda şu açıyla. Karşılıklı açılar eşit olduğu için A ile C açısına Küçük A yazdım ikisine de Şuraya B diyelim Bakın ne oldu? A, B, 90 Burada da A var 90 var Şuraya B yazmalıyım o halde diyorum. Bu kenar 12 ise Şurasının da 12 olduğunu söyleyelim Ve artık benzerliğimizi yazalım Küçük bir üçgende B'nin karşısına 2 düştü Bölü Büyük dik üçgende B'nin karşısına 3 düştü. Eşittir. Küçükte 90'ın karşısına X var. Büyükte 90'ın karşısına da 12'yi yazdım. İster içler dışlar çarpımı yaz. istersen de hocam alt taraf 4 katına çıkmış üst taraf da 4 katına çıkacak deyip 2'nin 4 katı 8'dir diyebilirsiniz. Evet geldik 5. sorumuza bir paralel kenar var ve bir de 60 derecemiz var arkadaşlarım. Şurası 60 dereceymiş BCD açısı. Şu açımız 60 derece. Şimdi şurası köşegenlerin kesim noktası olduğu için bu bizim paralel kenarımızın tam ortası. Yani bunun altındaki yükseklik 6 ise üstündeki yükseklik de 6'dır. Dolayısıyla paralel kenarımın tüm yüksekliğinin 12 birim olduğunu gördük. Yani aslında şu dik üçgende 60'ın karşısı 12'ymiş. Peki 60'ın karşısı 12 ise 30 derecemin karşısı 12'nin köküçe bölümü o da 4 köküçtür. 90'ın karşısındaki x ise 30'un karşısındakinin 2 katıydı. Yani 4 köküçün 2 katı 8 köküçtür yapıştırdık. Altıncı sorumuz. Bir paralel kenar ve bir de eşkenar üçgen varmış. Şurası eşkenar üçgenmiş. 60'ları bir yazalım o halde. Şurada 60. Şurada bir U kuralımız vardı. 60 şuranın tamamının toplamı 180 olacak. O zaman buranın tamamı 120. Demek ki şuraya da 60 kaldı. O halde burası 30. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 7 olacak. Ee, yok 8 olacak pardon 7 şurası çünkü 7'yi karıştırdık. Burası 7 ise eşkenar üçgende bu da 7 bu da 7'dir ki bakın burada 8 olacak. Demek ki X'e 1 kalacak yapıştır gelsin. Yedinci sorumuz aç ortaylar görüyoruz ve iki aç ortayın arasındaki açı 90 dereceydi bunu bir yazalım. E B F A'ya eşit E ha, Şurası da X'miş arkadaşlar şu uzunluk da X'miş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şunu çizdiğimde şuradaki üçgenin alanı şu üçgenin alanı paralelkenarın yarısı. Paralelkenarı 64 vermiş, o halde bu üçgenin alanı 32. Ve ben bu üçgenin alanını nasıl buluyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Yani tabanım da x, yüksekliğim de x bölü 2 eşittir 32 diyorum. O halde x kare eşittir 64, x eşittir 8 geliyor dostlar. 8. sorumuz, bakın bir dik üçgen görüyorum. Hatta 9, 12, 15 dik üçgenidir. Demek ki şu KT uzunluğu 12. Tüm paralelkenarın da alanını soruyor bize dostlarım. Bakın biz bunu şöyle yandan uzatıp bir tam paralelkenar daha çizelim buradan arkadaşlar. Şimdi şurası da 12 idi, unutmayınız bunu da. Peki bu üçgenin alanı, şu üçgenin alanı. 9 çarpı 12 bölü 2'dir diyorum. Buradan 6, 6 kere 9, 54 geldi bu üçgenin alanı. Peki bu üçgen az önceki soruda da söylediğim gibi. Şu büyük paralel kenarın yarısı değil miydi arkadaşlar? O halde büyük paralel kenarda 108 olmalı. Sonra bakın paralel kenarlar da şöyle 5'e 10 diye 1'e 2 oranında dağılmışlar. O zaman şu paralel kenarın alanına A dersem... Şuradaki şunu da şöyle yapalım. Bu paralel kenarın alanına 2A demeliyim. Ve biz 3A'yı ne diyebiliyoruz? 108. O halde A eşittir 36. 2A'yı soruyor. 72'yi paketledim dostlar. Evet 8 numaralı tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı. Ve aldım 9 numarayı önüme. ABCD paralel kenar açıortay CFE 6. Şimdi dostum Öncelikle bakın şu açı ortayla bunun da açı ortay olması lazım ki aradaki açı 90 derece olsun. Demek ki şurada bu adam kesinlikle bir açı ortay olacak arkadaşlar. Ve sen hemen buradaki z kuralını yaptığında şurası da çizgili açıdır deyip buna da tık tık simgesini koyabilirsin. ikizkenardan kenardan dolayı. Hatta şuna k diyelim bu da k bu da k. Peki burası 2K ise tam karşı iki kenarda 2K ve yine şurada da bir Z harfim var. Burası noktalı açıdır. O halde bununla da bu eşittir birbirine. Buraya da 2K yazdım. Hatta şuraya da 3K'mızı yazalım. Şimdi CFE'nin alanını 6 vermiş bize. Şuranın alanı 6. Bak dostum hemen şurayı çizdiğimde K'ya 6 düştüyse bu K'ya da 6 düşecek. Şuraya 6 yazalım. Bakın şuradaki K'ya 12 düştüyse 2K'ya 24 düşecek bunu da yazalım. Şimdi şu ortadaki üçgen her zaman paralel kenarın nesiydi? Yarısı. E bu yarısıysa geriye kalan şu 12 ile 24'te diğer yarısı olacak. 24 ile 12'nin toplamı 36. O zaman paralel kenarın yarısı 36. Nereyi soruyor bize? ABEF ABEF Tamam şu 36 ile 6'nın toplamını soruyor. 42. 10. sorumuz. Bakın iki açı ortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Bu bir. Tam bu 90 dereceden ben paralel bir doğru çizersem bu paralel doğru burayı 2'ye bölmek zorundaydı. 9 bölü 2. 9 bölü 2 diye. Hatta muhteşem üçlüden bu da 9 bölü 2 çıkacak diyelim. Başka çevre ABCD 30 mu? Şimdi şurası 9. Burası da 9. Toplam bir 18'imiz burada. 30 olması için çevrenin şu yandaki sağ ve soldaki kenarların toplamı 12. O zaman 12 ise de 6 burası. 6 burası dağıldı. Bunu da yazdık. Ee, ne kaldı geriye? X'i soruyor bize. Şimdi bu X dediğimiz... Şuradaki bir yamuğun üst kenarı bir kenarı tabanı daha doğrusu şu yamuktur. Bu yamuğun orta tabanı 9 bölü 2 bakın yan kenarını ikiye bölen kenar. Peki biz yamuğun orta tabanını yani 9 bölü 2'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Tabanlar toplamının yarısı yani x ile 6'nın toplamının yarısı 9 bölü 2. O zaman 2'ler giderse 6 ile neyin toplamı 9'dur? 3'ün derim cevap 3 gelir. 11. sorumuz paralel kenar bakın şurada bir ikiz kenar var hemen bunun açılarına şöyle noktalı açı koyalım ve şu z harfini de görüp buraya da noktalı açı koyalım demek ki bu bir açı ortay iki açı ortayın arasındaki açı daima 90 dereceydi buraya da 90 çaktım şimdi şuraya k dedim burası k e bu da k yine z harfinden bu da çizgili açıdır o zaman bu da k şu üçgenin alanı 12 çarpı 10 bölü 2'den 60'tır. Bu üçgen paralel kenarın yarısıydı. O zaman şu diğer iki üçgende diğer yarısı olacak. Yani bu iki üçgenin de toplamı 60'tır. Hatta bunlar 30 30 diye ikiye eşit parçaya bölünürler. Çünkü buralar kk olduğundan dolayı. Demek ki aradığımız cevap 30'muş geldik 12'ye paralel kenar şurası 4 eşit parçaya bölünmüş, burası da 3 eşit parçaya bölünmüş. o zaman 1, 1 1 1 1 1 1 1 yazalım şimdi şuranın alanı 15'miş bakın şu köşegeni çiziyorum dostum ne yapıyorduk şu en üstteki üçgenin alanını 1 çarpı 1 1 a diyorum sonra şu üçgeni göreceğiz arkadaşlar 3 çarpı 2'den 6 a'dır buranın alanı şuraya 5 a kaldı diyorum Şimdi büyük üçgen. 4 x 3'ten 12'dir. 6'sı burada 6 da buraya kaldı. Yukarısı 12a ise köşegenin 6 da 12a'dır. Çünkü köşegen alanı 2'ye bölüyordu. 5a'yı bize 15 vermiş bakın. Demek ki a 3. a 3 ise şimdi paralel kenarımın toplam alanı 24a. 24 x 3'ten 72 gelir toplam alan. Evet, 13. sorudayız. Paralel kenar DKKC'ye eşit. Bir de EB AE'nin 3 katıdır diyor. Şimdi buraya K dersek burası 3K. Tabii ki burası 4K'dır. 2K 2K diye dağılır. Alan KTEB 66. Şuranın alanı 66'ymiş dostlarım. Buna göre alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize. Eminim. Peki, başlayalım bakalım neler yapacağız. Şimdi şuradaki Kelebeği bir görelim ilk önce. 1'e 2 oranı var. O zaman şuraya A diyelim. Şurası 2A. Şuraya B diyelim. Şurası 2B olsun bir. Sonra cama. Şunun alanına A'ya 2A desem. Ya da şöyle başlayayım. 2A buna diyeyim. Burası 2 katı olduğu için 4A. 2B'ye 2A düşerse B'ye de A düşer diyelim. Sonra... Şuradaki 2K'lık üçgene 4, 2 daha 6A düştü. Buradaki 2K'lığa daha 6A düşecek diyelim. Ve şu ortadaki KAB üçgeni paralel kenarımın bir yarısıydı. Geriye kalan şu 6A, 6A dediğimiz üçgenler de diğer yarısı. Demek ki yarısı 12A. 6 burada, 6 burada, 12A yarısı. O zaman şu üçgenin alanı da 12A olacak. Şu ortaya 11A kaldı. Ve bize 11 A'yı 66 olarak vermiş. Demek ki A eşittir 6'dır diyebilirim ben artık gönül rahatlığıyla. Bana nereyi soruyor? Tüm alanı 24 A'yı soruyor. O zaman 24 çarpı 6 diyeceksiniz. 120, 24 daha. 144 sorumuzun cevabı gelecek. 14. D, A, 6 vermiş. Şurası 6'ymış. F, K, 2 vermiş. Burası 2 dfbc'nin alanı nedir? Bakın şuraya x dersem. Şimdi şu köşegenin altında kalan üçgenin alanı 8 artı x oldu. Ve bu benim paralel kenarımın yarısıydı. Değil mi? Köşegenin altı paralel kenarın yarısıydı. Peki dostum şu fcd üçgeni de paralel kenarın yarısıdır. O zaman o da 8 artı x olacak. x buradaysa buraya da 8 kalacak. Sonra ee, şu köşegenin üstündeki üçgenin alanı da yarısıdır. Yani 8 artı x olacak. Şuraya da x kaldı. Evet. Buna göre de diyor ki bizden dfbc yani 8 2 x x yani 10 artı 2 x'in toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi şurada bir de kelebek yapalım. Bakın şu kelebek üçgenlerin alanlarının oranı 2/8. 2/8 demek sadeleştirirsem 1/4. Bu alanların oranı. Peki bunun karekökü benzerlik oranıydı. Demek ki 1/2 benzerlik oranları. Yani şuna k dersem burası 2k. Peki 2k'ya 8 düştüyse k'ya ne düşmeli? 4. O zaman x'imiz oldu 4. Peki x 4 ise 10 artı 8 olur burası. 18 gelir sorumun cevabı. Geldim buna. E ve F orta noktalarsa şu köşegen bu durumda ne oluyordu? 3 eşit parçaya bölünüyor. Şimdi tüm paralel kenarın alanı 120. Köşegen alanı 2'ye bölecek. Alt tarafına da 60 kalacak. Üst tarafına da 60 kalacak. Hatta bu 60 3 eşit parçaya bölünüyor. Değil mi? Şunlar eşit olduğu için 20 geliyor taralı alan. Şuna bakalım paralel kenar ve şuranın alanının 8 olduğunu söylemiş. Şimdi bu aradaki açı 90 dereceydi. Tüm paralel kenarın alanını soruyor. Şöyle yapalım. Şuradan bir yükseklik çizelim. H. Bir tane de şuraya çizelim. Ne oluyordu fışkırtma töremi ne diyordu? Buraya çizdiğin yükseklikte buraya çizdiğin yükseklik eşit. Bu da H. Şu aç orta içinde aşağıya indirdiğim yükseklikte H olacak. Bakın şu üçgenin tabanına da X diyelim. Şimdi biz 8'lik üçgenin alanını nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 yani x çarpı h'ı biz 16 bulduk arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? Paralel kenarın alanını soruyor. Onun da yüksekliği 2h tabanı x. Paralel kenarın alanı yükseklik çarpı tabandı. 2h çarpı x yani. h çarpı x'ı 16 diye bölüyor biliyoruz. 2 ile çarparsak. 32 çıkar. Sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar, paralel kenarı böylelikle bitirdik. Şimdi ÖSYM sorularını yorumlarınızda soruyorsunuz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Ben ÖSYM sorularını çözmüyorum. Hem telif hakkından dolayı hem de zaten çözümlerini bu zamana kadar internette her yerde bulabilirdik eğer istersek diyorum. Şimdi bir sonraki videomuzda eşkenar dörtgen ve deltoide geçiyormuşuz arkadaşlar. Önemli bir konudur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın.